Goberler merhabalar arkadaşlarım Şimdi eşkenar üçgenin tarama testini çözeceğiz dostlar bu videomuzda Hemen şöyle bir ayarlamasını yapalım Odaklanmasına bir bakalım hemen ilk iş Güzel Birinci sorumuz bakalım ne diyor Eşkenar üçgen olduğunu söylemiş burada A ile B'nin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Madem ki eşkenar üçgen diyorsun sen de. O zaman kenarlarının üçü de birbirine eşit. Yani hemen 3A artı 4 ile 4A eksi 6'yı birbirine eşit diyorsun. Hemen eşitleyeyim. 3A artı 4. 4A -6 eksi 6'yı. Eksi 6'yı buraya alalım 4'ün yanına 10 olsun. 3A'yı 4A'nın yanına alalım. Burada bir tek A kalsın. A'yı 10 bulduk bile. Şimdi A 10 ise şu kenar 3 çarpı 10, bir de 4'ün toplamı yani 34 oldu arkadaşım. E tabii ki bu kenar da 34 oldu ve tabii ki bu kenar da 34 olacak. Sen de şimdi diyeceksin ki bir şeyle 25'in toplamı 34. Ne ile 25'in toplamı 34? 9'un. O zaman B'yi de 9 bulduk. Bize de A artı B toplamını soruyor. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Evet geldim iki numaralı sorumuza. İkisi de eşkenar üçgenmiş. Hemen madem ki eşkenar üçgen, bunun bir kenarına a dersem bu da a, bu da a. Bunun bir kenarına b dersem bu da b, bu da b. Bize de diyor ki çevreleri toplamı Şimdi ABC'nin çevresi 3a, DCE'nin çevresi de 3b. Yani 3 parantezinde a artı b'i soruyor bize bu adam. Peki biz nereyi biliyoruz canım kardeşim? BE uzunluğunu biliyoruz. Yani A ile B'nin toplamını 15 diyebiliyoruz. O halde A ile B 15 ise bize de 3 çarpı 15'i yani denizliği soruyormuş diyeceğiz dostlar. Evet geldik 3 numaralı sorumuza. ABC eşkenar üçgen paralelmiş bunlar. Bakın hemen şuradan da bir paralel biz çizelim şöyle. Şurada bir küçük bir paralel kenar oluşturduk. Burası 2 ise burası da 2 olacak. Şimdi yöndeş açılarımızı gösterelim. Burası 60 sa burası da 60 derece. Şurası 60 sa yöndeşlikten bu da 60 derece olacak. Ve bakın şu da 60, 60. Üçüncü açısı da mecbur 60. Eş eşkenar üçgen çıktı bu da. Demek ki bunun da bütün kenarları 4, 4. Bize de şuradaki A, e soruyor. Bursa'dan geldi cevap. Evet, dördüncü sorumuzdayız arkadaşlarım. Diyor ki, ABC eşkenar üçgen. O halde bu kenar da 6. Bu kenar da 6 olacak. Buna göre x kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi burada ikizkenar üçgende size pratik bir yolu öğretmiştim dostum. Hani Normal çözümünü yukarıdan aşağı bir diklik indireceksin. Tabanı ikiye bölecek. Tabanımız 6 santim olduğu için 3, 3 diye ikiye bölünüyor. Ama... Bazen bu taban çift sayı verilmiyor. Yani 6 gibi, 8 gibi, 10 gibi çift sayı değil. Tek sayı veriliyor ve sen bu yüksekliği indirdiğinde, ikiye böldüğünde rasyonel sayılarla muhatap oluyorsun. İşte böyle bir durumda da pratik yol işe baya bir yarıyor arkadaşlarım. Ne yapacaktık pratik yolda? İkiz kenar üçgenin ki eşkenar üçgen de bir ikiz kenar üçgendir. Ee, içinden inen salak doğru bakın salak doğru hiçbir sıfatı yok yani kenar ortay değil yükseklik değil açı ortay değil bu doğrunun karesi şuna eşittir her zaman kolları çarpıyorum yani eşit kenarları çarpıyorum 36 eksi ayaklarını çarpıyorum 5 kere 1 5 yani x kare eşittir 31 x eşittir kök 31 hemen pat diye çıktı arkadaşım evet 5. sorumuz İki tane eşkenar üçgen var. BE ile Fc'nin toplamı ikiymiş arkadaşlarım. BE ile Fc'nin toplamı 2. Buna göre taralı şeklin çevresi acep nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi bu bir eşkenar üçgen. O halde şuraya A diyelim. A diyelim. A diyelim. Şimdi bunun burası da 1. Burası da 1. Yani büyük üçgen, büyük eşkenar üçgenin bir kenarı ne çıktı dostum bu durumda? A artı 2 geldi. Şimdi bize taralı alan dediği alan neye eşit arkadaşım? Nasıl bulacağız taralı alanı? Büyük eşkenar üçgenin alanından küçük eşkenar üçgeni çıkarttığımda taralı alanı buluyorum. Şimdi büyük eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgenin alan formülü bir kenarının karesinin köküç bölü dört katıydı. Eksi diyorum. Küçük eşkenar üçgenin alanını çıkarıyorum. O da bir kenarının a'ydı bir kenarı. Karesinin kök 3 bölü 4 katı eşitmiş bu 6 kök 3'e. Şimdi hemen şurada işlemi yapalım. Kök 3 bölü 4 parantezine alalım burayı. Kök 3 bölü 4 parantezinde, şunu açarak yazıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımının iki katı, eksi bir de akare buradan geliyor. Kök 3 bölü 4 parantezine aldım. Eşittir 6 kök 3 yazdım. Şimdi şu köküçleri sadeleştirelim. Şu a kare ile şu a kare de gidiyor. Bunları da sadeleştirelim. Şu 4'ü tutup buraya çarpı durumunda atalım. Burada 24 oldu. Burada da 4 a ile 4'ün toplamı var. Hemen 4'ü bu tarafa attık. 20 kaldı burada. Yani 4 a eşittir 20. Demek ki a eşittir 5. Yani şurası 5 çıktı kardeşim. O zaman büyüğünün bir kenarı da 7 geldi. Şunlara da 7 diye. Şimdi taralı şeklin çevresini mi soruyordu Evet. Taralı şekil bir kere şuradan oluşuyor bakın. 7 var. Hatta onu şöyle göstereyim. Şurası 7. 7 de buradan geliyor. 14. 1 buradan geliyor. 15. 1 buradan geliyor. 16. Şuradan A kaçtı? 5'ti. Buradan 5 geliyor. 16'ya 5 ekledim. 21. 5 de şuradan geliyor arkadaşlarım. 26. Yani sorunun cevabı Denizli'den geldi. Evet. Altıncı sorumuz. Eşkenar üçgeni okudum. Hemen 60'ları yazdım. Şurada bir 30, 60, 90 çıktı. 60'ın karşısı 3 köküçse 30'un karşısının 3, 90'ın karşısının da 6 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla eşkenar üçgeninin bir kenarı 8 geldi. O halde bu da 8. Tabii ki burası da 8. X'e ne kaldı? C han kaldı. Dostlar. Evet çevirdim arka tarafı. Yedinci sorudayız. Yine eşkenarı okudum. Bir 60'ları yazalım hemen şöyle. 60, 60, 60. Bakın burada 30, 60, 90 çıktı. Hadi 30'un karşısına K diyelim. 90'ın karşısı 2K olacak. 60'ın karşısı da K kök 3 olacak dostum. Şimdi eşkenar üçgenin kenarları eşitti. Bak burası 5 artı K geldi. Burası 1 artı 2K geldi. Bunlar birbirine eşit. Peki buradan K eşittir 4 geldi dostum. Bana da neyi soruyor? DH. K köküç. Yani 4 kökücü soruyor. Cevap Adana'dan çıktı. Evet 8. sorumuz. Köşe taşında da yaptığımız gibi iki tane 60 görünce bunu biz eşkenar 3 gene tamamlamayı öğrenmiştik. 60, 60. Tabii ki burası da 60. Hatta şurası 30. 60'ın karşısına 2 kök 3, 30'ın karşısına 2, 90'ın karşısına da 4'ü yazdım. Ve bir kenar uzunluğun toplamda 8 çıktı dostum. O zaman buranın da 8 olması lazım. X'e kaldı Ceyhan. Evet, 9. sorumuz. Yine köşe taşında çözdüğümüz bir soru. Önce şuradaki 60'ları bir yazalım. Hepsini. Şuradaki 30, 60, 90'ı bulalım. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8, 60'ın karşısı şurası 4 kök 3. Yine 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4, 60'ın karşısı 2 3. Hatta şunların her biri kök 3 oldu. Bu da köküç, bu da 3. Şurası toplam 4 köküçtü. Şimdi ben şuradan bir diklik çiziyorum. Burası köküçmüş, şuraya eşit çünkü şunlar eşit. Toplam 4 3 olduğu için buraya da 3 kök, 3 kaldı. Bakın şurası 5 ise... Buraya da 5'i yazdım ve hemen şuradaki Pisagor bağıntısını yapıyorum. X'in karesi eşittir. Bir 3 kök 3'ün karesi 27. Artı bir de 5'in karesi yani 25. Bu durumda X kare eşittir 52. X eşittir kök 52. Kök 52'de 2 kök 13 diye dışarıya çıktı. Evet 10. sorumuz. Yine köşe taşında göstermiştik bunu nasıl çözeceğinizi. Hemen şurayı uzatıyoruz şöyle şekilde uzattık. Ve şuranın 60 olduğunu biliyoruz. Çünkü neden? eşkenar üçgen demiş bize. Peki o halde şuraya minik yere ne kaldı şu açıya? 30 derece kaldı. Bakın şu küçük dik üçgeni görelim. 30'un karşısı köküçse 90'ın karşısı şurası kök 3 olacak. Şimdi büyük dik üçgeni görelim dostlar. Şunu hemen göstereyim onu. Şu dik üçgeni görün bir de. Bakın burada da 60'ın karşısı 4 3. O halde 30'un karşısı 4 olacak. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Evet, 11. sorumuzdayız. Hemen okuyalım. Şekle baktığınızda neydi kural? Bu 3 dikliğin toplamı eşkenar üçgenin yüksekliğine eşitti. Bakalım neyi vermiş? AC'yi 12 vermiş. Yani eşkenar üçgenimi... Bir kenar uzunluğunu 12 vermiş bize dostlar. Hemen şu yüksekliğini indirelim. Burayı 6-6 diye bölsün. Yükseklik 6 kök 3 oldu bakın. Demek ki bu üçünün toplamı 6 kök 3 olacak. Şu yüksekliğe eşit olacak. Peki dh'ı ne vermiş bize? Kökü 3. d ne vermiş? 3 kökü 3. Peki bizim yüksekliğimiz 6 kök 3'tü. 3 kök 3. 1 kök 3 daha 4 kök 3. Demek ki şuna da 2 köküç kalacak ki 6 köküç olsun. Bize de df'yi soruyor zaten. Bursa'dan geldi. 12. sorumuz. Bakın burada da kuralı hatırlayalım. Burada da şuydu. Sağ tarafa ve sol tarafa gidenlerin toplamı yani 14. Karşıya gideni çıkarttığında yani x'i çıkarttığında yüksekliğe eşitti. <gülüyor> Yine bize neyi vermiş? Çevreyi 24 köküç vermiş. Hemen 3'e böldük. Bir kenarı 8 köküç bulduk. Şimdi eşkenar üçgenin bir kenarı 8 köküçse yüksekliğini bulalım. 90'ın karşısı 8 köküç. 30'un karşısı 4 köküç. 60'ın karşısı köküç katı. Yani 12. Demek ki yükseklik 12. Yani 14'ten neyi çıkartırsam 12 kalır diye soracağım. Cevap Bursa'dan geldi dostum. Evet. Hadi bakalım. Bunu gömdük. Şimdi geldik 13. soruya. Şimdi diyor ki ABC ve DEF bilmem ne eşkenar üçgen. O halde şurası da 7. Burası da 7. Bunun da bir kenarı 12 ise şuraya da 5 kaldı. Şurası 60 derecedir dostum. Buraya ne kaldı? 120. Hadi gelin burada kosinüs teoremi yapalım. Ee, bunu şeyde nasıl çözmüştük biz? Köşe taşında ee, ...dik dik indirerek çözdük. Burada da kosünüs Teoreminden çözelim. Neydi kosinüs Teoremi? Açının karşısındaki kenarın karesi... ...yani x kare eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı... ...25 artı 49... ...eksi 2 çarpı... ...diğer iki kenarın çarpımı... ...yani 5 çarpı 7 çarpı... kosinüs 120. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2'dir. Ben buraya 1 bölü 2 yazıyorum. Eksisini de şuraya yapıştırdım. Olay bitti. Hemen şu ikiler sadeleşti. Burası 35 yaptı. 35, 25 daha toplarsak 60, 49 daha 109 yaptı arkadaşlarım. X kare 109 sa X eşittir. Kök 109 çıkar. Cevap Edirne'den gelir. Evet 14 numaradayız. Yine köşe taşında çözmüştük. Büyük eşkenar üçgen şunlara biz vermiş mi bir şeyler? BC BE'nin 5 katıdır demiş. Şuna A dersek BC 5A. Yani burası 4A. A diye gider. Ha AB'ye de 10 vermiş bize pardon. AB 10 ise demek ki bunlar 2 burası 8 böyle yazalım. Burası 2, burası 8, burası 2, burası 8. Bize de çevre D, E, F yani ortadaki eşkenar üçgenin çevresini soruyor. Bunun her zaman eşkenar üçgen olduğunu söylemiştik arkadaşlarım. Büyük olan eşkenar üçgense böyle kenarların hep aynı eşitlikte böldüyse bu da hep eşkenar üçgen. Şimdi bunu da şuradan bulalım. Şuradan bir diklik indirelim aşağıya. Burada bakın 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1 olacak. 60'ın karşısı 1 kök 3. Şurası 8'di buraya da 7 kaldı. Hadi gelin şu x'i bulalım hemen. X kare eşittir. Bak şurada pisagor çakıyorum hemen. Bir 7'nin karesi 49 artı bir de köküçün karesi 3. Yani X eşittir 52 kök 52 geldi. O da 2 kök 13 yaptı. Şimdi bir kenar 2 kök 13 ise 3 tane var bundan çevresini bulmak için. 6 kök 13 geliyor Sorunun cevabı. 15. sorudayım. Eşkenar üçgeni yapıştırmış. Şurada bir ikiz kenar var. Ben yukarıdan aşağı dikliğimi indiriyorum. İkisinin de kenarını ikiye bölüyor değil mi? Tabanını ikiye bölüyor. Açıyı ikiye bölüyor. Kayık kuralı diyorduk biz buna. Şuradan da bir diklik indirelim dostlarım hemen. Bakın buranın da 60 olması için 45 kaldı. 90'ın karşısı iki kök 2 ise 45'lerin karşısı 2, 2 olacak. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı iki kök 3 olacak. Eşkenar üçgenimin bir kenarı iki kök 3 artı 2 geldi. Benden ne istiyor çevresini yani bunun 3 katını 6 köküç artı 6 yani cevap Edirne'den çıktı. Evet 16. sorumuz okuyalım. ABC yine bir eşkenar üçgen 2 var 1 var. X kaçtır diye bir soru sormuş bize. Eşkenar üçgen şuraya bir 60 yazalım. Şuradan bir diklik indirelim. Şurada 30'un karşısına K dersek 60'ın karşısının K kök 3 olduğunu 90'ın karşısında 2K olduğunu yazalım. Sonra bir de öklit çakalım arkadaşlar buradan hemen biz. Nasıl bir öklit yapalım? Ee, bir kenar ne geldi eşkenar üçgenin? 2 artı 2K geldi. O zaman burası da toplamda bak şu da eşkenar üçgenin bir kenarı ya. 2 artı 2K olacak. 1K burada varsa buraya K artı 2 kaldı. Şimdi örklük yapıyorum. K 3'ün karesi yani 3K kare eşittir. K artı 2 çarpı çarpı şurası K artı 1. K artı 1. Hadi toparlayalım bunu. 3K kare eşittir. Burası K kare artı 2K artı 1K artı 2 gelir. K kareyi bu tarafa alalım. 2 tane K kare 2K, 1 k da buradan eksi 3K bu tarafa geldi. Bir de eksi 2 geldi. Eşittir sıfır. Şimdi hemen köklerine ayıralım bunu. Bakalım neler çıkıyor K'mız. Bir bulalım. Şunu 2'ye 2K'ya 1 kye diye ayırsak. Bunu da 2'ye 1 desem şöyle 2K yok. 1'e 2 diyeyim bunu. 1'e 2 diyelim. Şurası 4K yapıyor. Şuna da eksi yazalım ki doğru cevap gelsin arkadaşlarım. Üsttekinden K eksi 1 bölü 2 geliyor. Tabii ki K eksi 1 bölü 2 olmaz. Çünkü uzunluk. Alttakinden de K 2 geliyor. Demek ki K 2'dir. O halde eşkenar üçgenimin bir kenarını soruyor bana. Şurası 4, 2 daha 6 yaptı. Sorunun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 17. sorumuz yine meşhur bir Bakın şunlara biz hemen A, A diyorduk. Köşe taşında çok yaptık bundan. Şuraya B diyelim. Eşkenar üçgenin bir kenarı A artı B. Hemen şuradan bir paralel çiziyorum. Şuna paralel. Ve burası 60'tır. Yöndeşlikten bu da 60, bu da 60 oldu. Demek ki burası A, burası A. Şuraya da B kaldı. Bakın şu aradaki açımız 120. Bunun da şurası 60 olduğu için bunun da burası 120 oldu kardeşim. Ve bakın A... B, 120. A, B, 120. Yani iki üçgen eş çıktı dostlar. Şununla şu birbirine eş geldi. Demek ki 120'nin karşısındaki bu kenarda 120'nin karşısındaki bu kenar birbirine eşit olacak. Şimdi şekli konuştuk. Bize bir de A, E, D. Şuradaki açıyı 35 vermiş. E bunlar artık ikiz kenar olduğu için biz biliyoruz ki şurası da 35. Ve bakın 90 burada, 35 buradaysa şurada ne kalmak zorunda? 55 kalmak zorunda ki toplam 180 olsun dedik. Evet dostlar bu tarama testini gömdük. Bir sonraki videoda konu testi biri çözeceğiz inşallah. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.